Ya nosotros Yavaş yedim Yüzündeki anı ben Öpüşe bir düşürüm. Çeviri Yes. Yeah. Şirin dönüyor bunların. Tekrar şirin dönüyor. Bir çita tehlikeyle yavrun. Gözlerinden almam o be gözün. Allah razı korusun inşallah. Göz ödenleri bezi çizsin inşallah. Maşallah. He. Evet.